Merhabalar efendim, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere resveratrol'dan bahsedeceğim. Resveratrol aslında son derece popüler bir ilaçtı. Yaklaşık 10 sene kadar öncesinde insan ömrünü uzattığı konusunda bir takım iddialar vardı. Bunun üzerine ilaç şirketleri çalışmaya başladılar ve hala üzerinde çalışıyorlar. Çünkü resveratrol madde olarak son derece yararlı olduğu düşünülen bir bileşek. Tabi resveratrol denince aklımıza genellikle renkli meyve ve sebzeler geliyor, özellikle kırmızı üzüm. Kırmızı üzümün koyu renkli üzümlerin özellikle kabuğunda ve çekirdeğinde resveratrol var. Bunun yanında ahududuunda, dut, kızılcık ve aynı zamanda yaban mersiniyle birlikte yer fıstığında da resveratrol bulunur. Resveratrolun özellikle kalp damar hastalıkları ve şeker hastalığı konusunda önemli etkileri olduğu düşünülüyor. Fakat buna karşın resveratrol klasik olarak çok güçlü bir antioksidan ve iltihap karşıtı özelliği var. Bunun sebebi de gene renkli meyve ve sebzelerde bulunan fenol bileşikleri. Bu fenol bileşikleri gerçekten çok etkili maddeler. En azından laboratuvar ve hücre düzeyinde çok etkili olduğu biliniyor. Şimdilik bunu söyleyelim. Bir de resveratrolü fermantasyon ile oranın arttığını biliyoruz. Dolayısıyla belki bilenleriniz vardır. Resveratrol özellikle kırmızı şarapta yüksek oranda bulunur. Dolayısıyla belki oradan hatırlayanlarınız da olabilir. Resveratrol için söylenecek özellikle birkaç önemli nokta var. Bunların içerisinde ilk dikkat çekici olanını özellikle bitkiler ...kendilerini dış etkenlerden ve hastalıklardan korumak için bu maddeyi sentezledikleri düşünülüyor. O yüzden yani kendilerini koruduklarına göre belki insanlarda da benzer etkileri olabileceği gibi bir varsayım söz konusu. Resveratrol için daha önce söylediğim gibi iki ana etki mekanizması ön plana çıkıyor. Bir tanesi şeker hastalığında, şeker hastalığında insülin duyarlılığını arttırıyor... E bunun yanında da şeker metabolizmasını arttırdığı bu yüzden de dolaylı etkileriyle şeker hastalarına yardımcı olabileceği söyleniyor. Ama benim asıl dikkatimi çeken özellikle katarakta söz konusu olan şeker hastalığı komplikasyonları neden olan sorbitolü azalttığı yönünde bazı bulgular var. Kolesterol konusu da oldukça önemli çünkü kolesterol konusunda da özellikle damardaki kireç pilavının içerisinde bulunan okside kötü uyulu kolesterol LDL oranlarının da %5 ila %20 oranında düşürdüğü gösterilmiş. Bunlar küçük gözlemsel çalışmalar ama bir kenarda bulundurabileceğiniz türde yararlı bilgiler olduğunu düşünüyorum. Resveratrolün bence en çok göze çarpan iki önemli etkisi bu. Bunun yanında resfateratrol ile ilgili bakarsanız çok sayıda etkisi olduğu söylenir. Örneğin dediğim gibi hayatı uzatır diye Longinex diye bir ilaç vardı bir zamanlar Amerika'da. O çok sık kullanılıyordu. Alzheimer'ı azalttığı söyleniyordu. Çünkü amiloid maddesinin azalttığı deneysel olarak gösterilmişti. O yüzden Alzheimer'ı önler denir. Ama bunların çok elle tutulan büyük çalışmalarda elde edilmiş sonuçlar ...olmadığını söylemem gerekir. Eklem ağrısına iyi geldiği söylenir ve hatta bazı laboratuvar özellikle deneysel hayvan çalışmalarında kanser hücrelerin gelişimini engellediği de ifade edilir. Ama bunlar bizim klinik olarak gözlediğimiz olan etkiler değil. Bir respiratrolü hani alalım derseniz doğal olarak almak zor çünkü doz konusu çok karışık. 250 mg'dan 1,5 gram güne kadar çıkan dozlar var. Kesin bir şey yok. O yüzden ilaç firmaları bu konuda çalışıyorlar. Bunu bir ilaca dönüştürmek istiyorlar. Üzüm çekirdeği kullanabilirsiniz veya tablet kullanabilirsiniz. Piyasada resveratrol tabletleri var ama ben bu tabletlerin özellikle kullanımı konusunda doz açısından dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Solgar'ın bir resveratrol tableti var. Fakat bir kıyaslama yaparsak bakın üzüm çekirdeği. Aktar'da satılan üzüm çekirdeğinin 1 kilosu 22,5 lira. Buna karşın Solgar'ın bu şişesi 182,5 lira. Yani el insaf diyebilirsiniz. Özellikle üzüm çekirdeği yulaf ezmesiyle beraber çok güzel olur. Onu çekirdek gibi yiyebilirsiniz. Bazı uyarılarımız var tabi ki. Büyük tansiyonu küçük miktarda düşür. Onun için tansiyon ilacı olanların dikkat etmesi gerekir. Kan sulandırıcı etkisi de var, o yüzden kan sulandırıcı ilaç kullananların da dikkat etmesi gerekiyor. Ama şunu söylemem lazım, özellikle bunların dozu belli olmadığı için, yani çok fazla almak gerekiyor bu tür yan etkileriyle karşılaşmak için. Doğal yoldan o kadar yüksek dozda resveratrol almanıza pek imkan yok. Şeker hastalığı ve özellikle oksideli LD'liği azalttığı için, hani damar sertliğinde bir seçenek olabilir ama... Ana uyarımızı tekrarlıyoruz. Bunları lütfen doktorunuza danışınız. Danışmadan kullanmayınız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.